Değerli arkadaşlar ben astrolog Arif Aydın. Yeni bir bölümden herkese merhaba. Bildiğiniz gibi Satürn dosyasını ele almıştık ve Satürn'ü enine, boyuna, altınla, üstüne getiriyorduk. Neler yapıyor hayatımızda bu Satürn ve Satürn'ün evlerdeki rollerini anlatıyorduk. Bu arada bildiğiniz gibi astroloji eğitimlerimiz devam ediyor. Astroloji eğitimi almak isterseniz bizimle temasa geçebilirsiniz ve bunun yanı sıra Doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz de yine bu videonun altındaki WhatsApp numaramızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsunuz, beğeni, beğendiğiniz çok özür dilerim cümleyi toparlayamadım. Ee, videolarımızı beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca beğenip paylaşanlar için ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü e, kendiniz de biliyorsunuz ki astroloji ile ilgili YouTube'da oldukça fazla bilgi var ama gerçekten... Doğru bilgi ve geniş bakış açılı bilgi oldukça az ve bu bilgiden birçok insan da sizler gibi istifade edebilir. Ve sizler de bu bilgileri istifade etmek isteyenlerin erişimine sunabilirsiniz bu sayede. Ne oluyor? Siz de bir iyiliğe ya da bir bilginin kolay ve güzel yayılımına fayda sağlamış oluyorsunuz. Arkadaşlar biz burada Satürn'ün 11. evini ele alacağız bildiğiniz gibi ve Satürn'ün 11. evini ele alırken ne yapacağız? Aslında biz şu anda ben size bu konuyu anlatırken Satürn 11. evdeki konuyu anlatıyorum. Biliyor musunuz? Yani hocam nasıl anlamadık yani? Satürn 11. evde iken enerji neyse ben şu anda sizle konuşurken o etkiyi yaşıyorum. Benden açığa çıkıyor ve biz Satürn 11. ev konusunu aslında size anlatırken bile Satürn 11. ev enerjisi açığa çıkıyor. Nasıl yani hocam? Şöyle ki Arkadaşlar ne dedik? Satürn insanlara sorumluluğu, kısıtlanma ya da o alandaki plan, o alandaki dirayet konusunu ön plana çıkartır ve gösterir. Değil mi? İşte Satürn 11. evde de ne oluyor? 11. ev neydi arkadaşlar? 11. ev toplumla alakalı konular. Ve arkadaşlar toplumla alakalı konuların olduğu alanlarda toplumla alakalı olan olan konum alanlar ve aynı zamanda ne var orada? Orada bir şey daha var. Onu da size söyleyeyim. Hani 9. evde öğreniyorduk. 10. evde öğrendiğimizi meslek haline getiriyorduk. 11. Halde evde bilgi haline geliyorduk ya. Satürn'ün 11. evdeki konumu arkadaşlar kişiyi bilge haline getirir. Evet yanlış duymadınız. Satürn 11. evdeki konumu kişiyi bilge hale getirir. Özellikle de 11. eviniz terazi ise ve Satürn terazide ve 11. evde ise Akşemseddin'in e, amcasının oğlusunuz gibi bir şeysinizdir yani. Çünkü orada tam anlamıyla bilge kişilik yapar. Ve Satürn'ün aslında biz burçlardaki etkisinden de bahsedeceğiz. Yeri gelecek. Bunlardan da bahsedeceğiz. Ki Satürn 11. evde normalde kovanın evindedir. Ve aslına bakarsanız transit Satürn. Şu anda kovadan transit yapıyor. Ve ne oluyor arkadaşlar? Neler yaşadık son iki buçuk yıldır? İşte pandemi yaşadık değil mi? Pandemi. insanlar eve kapatıldı. Kim kapattı? Şimdi 11. ev kovaydı ya. Yani orada toplumla alakalı konularda. Satürn ne yaptı? Eğer dedi siz bilinsiz yaşarsanız, siz eğer bu topluma, dünyaya karşı doğaya karşı sorumluluğunuz olmazsa, hepinizi dedi, hepinizi, hepinizi eve doldurmu lan dedi. <gülüyor> evet, aynen öyle hepinizi eve doldurdu. Aynen öyle pandemi oldu. Şimdi size kova burcuyla alakalı bir bilgi vereyim. Ki kova burcunun adı niye kova? Kova nereden çıkıyor? Kim icat etmiş? Böyle bununla alakalı bir saçmalık var aslında da. Çünkü kova burcunun Şimdi anlayacaksınız demek istediğimi. Kova Burcu'nun glifi var biliyorsunuz. Kova Burcu'nun glifinde ne, ne görüyorsunuz? Bir tane kova var. Kovanın içinde böyle iki tane işte dalgaya benzer bir şey var. Onu suya yoruyorlar. <gülüyor> o su değil. O ne biliyor musunuz? O iki tanesi yılan. Hangi yılan hocam? Ne yılan hocam bu? Yani reptilyan mı meptilyan falan böyle bir sürü şeyler var ya. Zavazingolar vesaire insanlar konuşuyor ya. Hani sürüngen mi geldik, sürüngen beyin mi filan. Şimdi orada şöyle bir durum var arkadaşlar. Kovadaki o iki dalga nedir biliyor musunuz? Onlar yılanı ifade eder. Yılan sembolizması, ezoterizmde. Nerede görüyorsunuz? Sağlık Bakanlığı'nın ya da Dünya Sağlık Örgütü'nün ambleminde yılan vardır. Tamam mı? İşte o kovanın yılanıyla o yılan aynı yılandır. Yani neyi ifade ediyor biliyor musunuz? DNA'yı. DNA. Yı. DNA. DNA İngilizcesi, DNA. yani gözle görülmeyen organizma, mikroorganizmalar, virüsler, şunlar, bunlar, evet yanlış duymadınız. Ne oldu? Satürn e, kovaya geçtiğinde ki e, benim satürn Plüto kavuşuğumu kötü günler geldi gibilerinden bir videom da vardı. Ve bu pandemi gelmeden önce haber vermiştim. Çünkü böyle bir dönemi dünyanın geçmiş dönemlerinde yaşadığını ve 32 milyon kişinin öldüğünü orada anlatmıştım maalesef. Ve hakikaten pandemi iyice sardı sarınca, hani hakikaten ben bile ben ne demişim ya filan diye böyle oldum yani. Hani hakikaten böyle bir durumlar oluyor. Dolayısıyla da Satürn'ün 11. eve gelmesi demek toplumsal sorumluluk noktasında ve toplumsal anlamda, bu bilincin, planın, disiplinin oturulması noktasında kişiye önemli bir katkıda bulunur. Eğer bunu yapmazsa, ne olur biliyor musunuz? Hiç şeyler olmaz. Bakın, mesela Burcun kovadır. Satürn kovaya girdiği zaman senin ilk yapacağı şey özgürlüğünü kısıtlamaktır. Neden biliyor musun? Özgürlük demek, başkalarının hayat alanına çiğnemek anlamına gelmez. İnsanlar sorumlu olabildiği kadar özgür olabilirler. Bakın, sorumluluk duygusu yoksa, yani kendinde sorumluluk alanın varsa o alan dahilinde özgür olmalısın. Senin başkalarının sorumluluk ya da aura alanına ya da başkalarının alanını çiğneyerek onlara huzursuzluk vereceğin bir özgürlük anlayışı, özgürlük anlayışı değildir. Bunun adı anarşidir. İşte o yüzden de Uranüs doğum halinden da anarşinin çıktığı noktayı gösterir. Şimdi bak işte benim burada size anlatmaya çalıştığım şey işte arkadaşlar. Ne biliyor musunuz? Astroloji, astrolojiden ibaret değil. Senin astrolojiyi öğrenmen için sosyoloji bilmen gerekiyor. Psikoloji bilmen gerekiyor. O, o mevzunun içeriğini dolduracak altyapın olması gerekiyor. Sen de eğer o mevzunun içeriğini dolduracak zeka, kapasite, altyapı bilgide ağrıcı yoksa Jüpiter buradan geldi, Neptün buraya gidiyor şeklinde anlatır durursun. Zaten derler ha işte böyle sen başka dünyalarda yaşıyor. Öyle değil arkadaş. Öyle değil. O sembolizmanın hayatındaki yeri var. Bak size deminden beri anlattığım şeyler çok önemli. Neden biliyor musun? Sen özgürlük kavramını bilmeden kovayı anlayamazsın. Kovayı anlaman için özgürlüğün sınırları ve sınırsızlıkları ile alakalı bilgide ağrıcının olması lazım. O yüzden dünyadaki en büyük anarşistler kovalardan çıkabiliyor. En çok ateistin olduğu burç kovadır mesela. E bunları bunları bilmiyorsun. Neden ateistler oradan çıkıyor? Hadi bakalım. Hadi bunun cevabını verin. Kavur oldukları için değil. Değil. Değil. Aslında inanmak istiyor da deney ve gözlem yoluyla. Yani akıl zeka ile. Bir takım şeyler bunlar. Yani bundan dolayı da astroloji eğitimleri arkadaşlar, astroloji bilgisine ibaret değildir. O astroloji eğitimlerinde ciddi anlamda bu şekilde ama hangi astroloji eğitimlerinde? Bizim astroloji eğitimlerimizde böyle hayata dair çok önemli bilgiler edinirsiniz. Evet, Satürn'ün 11. evde arkadaşlar kişiyi bilge, bilgelik haline getirir. Çünkü toplumsal sorumluluk dosyası açılır ve Mesela sen artık Satürn 11. evde geçerken konuşmalarına, iletişimlerine dikkat etmen lazım. Çünkü yaptığın şey topluma zarar verme niteliği taşıyorsa ya da toplumu yanlış bir yere algı ya da yanlış bir alana götürme durum varsa bunun sana zararı olacaktır ve oradan Satürn geçerken oradaki toplumsal kaosu bir plan dahilinde, sorumluluk dahilinde seni konuşmaya ve iletişim yapmaya itecektir. Bunu geçmişte yapmadıysan, başına açılan çoraplar, hani ne diyorlar, Yediğin hurmalar, gün gelir muhtelif yerini tırmalar. Evet, evet öyle oluyor, biraz kusura bakmayın. Öyle, tırmalar. Evet, yani kova dedik değil mi? Bir kovadan daha kötü cahil bir kovadır ve özellikle, çok konuşur, konuşur ama konuşuyor da konuştuğunun sorumluluğunu almıyor işte. İşte o Satürn kovaya geldiği zaman sen o ağzından çıkanların sorumluluğunu bir aldırır sana. Anlatabildim mi? İşte Satürn 11. evde toplumsal hayat alanı konuştuklarının fikirlerinin sorumluluğunu bil. Özgür olacağım diye kaosa sebep olursan seni diyor yaparım diyor, keserim diyor. O yüzden Satürn, Uranos'la mitolojisinde Uranos'u hadım etti. Evet. Bunu niye söyledim? Şimdi mitoloji ile de alakalı bilgiler var. Hani bizim evliya menkıbeleri vardır ya arkadaşlar. Evliya menkıbelerinde mevzu nedir? Asıla bakılmaz, fasıla bakılır. Olaya bakılmaz, olayın sana ne anlatmak istediğine bakılır. Dolayısıyla da bizim nasıl evliya menkıbelerimiz varsa Roma kültüründe, Bizans kültüründe ya da işte İbrani dinleri öncesindeki yaşayan insanlarda mitoloji kültürü var ve o mitolojik kültüründe oradaki mevzunun aslı değil faslı anlatılıyor. Aynı bizim ev, Evliya menkıbeler versiyon farkı var. İşte bizde Evliya Şeyh Efendi değil de orada Zeus var. Orada başka bir e, yıldız atan bir, bir, bir şey yapan var. Hani bizde de mesela Özellikle Gafs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin e, öyle menkıbeleri vardır ki, hakikaten yani bilim kurgu filmleri filan yani civata. O kadar söyleyeyim. E, hakikaten ama şöyle bir şey de var. E, eski toplumların ve insan olmayan insan görünümünde olan bazı varlıklarda olduğu için, onların bazıları topluma yön verme amacıyla toplumun arasına karışmış. Ve bunların bazıları bu tarz özellikler gösterirken bazıları da, Artık hani toplumdan tamamen çekilmeleri gerekmiş ve bunlar artık hani peygamberlerle insanlar arasında yani insanların toplumlar arasında artık peygamberlerle irtibata geçirmiş. Ve bizim peygamberimizden sonra artık bir peygamber gelmiyor ve insanlar her peygamber geldiğinde de arkadaşlar toplumsal olarak da güncelleniyor. İşte o güncellenme esnasında her zaman tarih boyunca bir peygamber gelmiştir. Ve o sadece toplumuna gelmiyor. O dönemde yaşayan ve ondan sonraki süreçlerdeki insanoğluna bir bilinçlendirme kazandırıyor. O yüzden de o peygamberlerin isimleri aslında onların isimleri değil, onların aslında sıfatlarıdır. Neyse bu konu başka bir konu. Ama biliyorum, hani bunlardan hocam bahset, biz seviyoruz diyen arkadaşlar var, onlar için anlatıyorum onları. Bunları e, tabii platformumuz din olmaması nedeniyle e, ve bilinçlendiriyor. Zaten astroloji eğitimlerinin içerisinde yeteri kadar bilgi verdiğimi düşünüyorum. Ee, herkesin kendine göre bir algılayışı olduğu için de biz daha çok astroloji eksenli anlatımlar yapmaya gayret ediyoruz. 11. evde ilgili arkadaşlar size bugünlük bu kadarcık bilgi vereceğim. Tabii ki 11. evin ya da işte 7. evin özellikle 7. ev, evlilik evi, Satürn 7'de hocam ne yaparız, nasıl çözeriz evlilik vesaire gibi konuların oradaki bütün ayrıntıları vesaireleri bizim Temel ve orta düzey eğitimimiz var şu anda, katılmak isterseniz, ona katılabilirsiniz. Belki bu videoyu izlediğinde o eğitim bitmiş olsa bile o eğitimi ücretini verip satın alabilirsin. Böyle bir imkan da olabilir. Yine dediğim gibi, hocam benim danışmanlık almam yeterli. Astroloji öğrenecek ne kafam var, ne vaktim var, ne de hayatım bunun için ayıramam diyebilirsin. Haklısın, çünkü herkes astrolog olmaz ki, yani bu dünyaya herkes aynı, işi, aynı iş için gelmemiştir. Mesela herkes para kazanmaya çalışıyor. Mesela bakın bu 11. Ev, toplumla alakalı. Herkes para. Arkadaş bu dünyaya herkes, hepiniz zengin olmaya gelmediniz. Bazılarınız ilim sahibi olacak. Bazılarınız profesör olacak. Biriniz ayakkabı tamircisi olacak. Biriniz motor tamircisi olacak. Biriniz yani sevdiğiniz işleri yapmaya çalışın arkadaşlar. Tamam mı? Yani yoksa bir toplumun sadece bir tek bir amaç para ya da bu makam mansıp noktasına yöneldiği zaman... O toplumda arkadaşlar helak mekanizması tetiklenir ve birbirlerinin üzerine basmak suretiyle ne olur? Ee, bir yerlere gelmeye çalışan insanlar sonucu ehil olmayan işlerde ehil olmayan kişiler çalışmaya başlar ve ondan sonra orada peygamberimizin bir tane şeyi var biliyorsunuz. İşi ehline vermezsen kıyameti bekle diyor. Ayet gibi bir hadistir bu ve çok güzel bir hadistir. Öyle bir durma seyahat oluyor. Şimdi Satürn'ün 11. evdeki durumu da bu. Satürn eğer oradan transit yaparken o toplumsal noktada yozlaşma, bozulma, kaos vesaire gibi durumlar varsa, sorumluluklar ya da işte ben asarım keserim diyenler varsa, anarşi çıkarın diyorsa, orada satürn devletsel anlamda da veya işte hastalıklarla ya da işte neyse başına musibet, senin en can damarın, en müdahale olamayacağın alan varsa oradan gelir, imtihan eder. Bakın, dünyada şu an teknoloji o derece gelişmiş olmasına rağmen pandemiyle başa çıkamadılar. Çıkmış gibi gözüküyorlar. Ama öyle olmadı. İğnelere vuruldu herkes. Bir şeylere vuruldu. Pandemi geldi bir de gitti. Yani iğne vuruldun mu hocam? Ben vuruldum. Çünkü bilim her zaman benim için önemlidir. Heh. Ama ne oldu? Belki de iğne vurulduğumuzdan dolayı gitmedi. Belki kuluçka dönemi yaşadı. Virüs yaşadı. Öleni öldürdü aldı gitti. Hani Çünkü zaten Satürn'de şimdi bitecek. Balığa geçecek olay. Değil mi? Dolayısıyla da... E, bu bir imtihan. Yani hayat, imtihan, sınav. Yani hocam sınav var mı? işte, işte filanca healing sistemi de bilmem e, felsefesinde şöyle böyle. Olur mu ya? Dört dörtlük insan var mı? Dört dörtlük bir yaşam var mı? Yani en zenginden en fakirine kadar arkadaşlar emin olun. Bakın e, sınav oluyoruz Ve şunu da size söyleyeyim. Hani ne oldu? O kadar zenginler. Bütün dünya bir araya geldi. Bir tane mikrop yok edemiyorsun ya yani. Bak burada... Allah mesela Kur'an'da Firavun'dan örnek veriyor. Firavun o kadar gücü, kuvveti, kudrete rağmen burnuna bir tane sivrisine bızıt ediyor. giriyor. Kafasını tokmaklattırıyor ondan kurtulmak için. Ve kimsenin hakkından gelemediği o koca Firavun bızıt diye, diye gidiyor yani o kadar. Öyle dünyada öyle gururlanmaya, kibirlenmeye, buralar benim. Bu dünya benim. Bu dağları ben yarattım filan demeye gerek yok. Yok, evet. Şimdi, biz bu dünyada o yüzden emanetçiyiz diyoruz. Dahası, mesela ben hep düşünmüşümdür. Yani 11. ev olduğu için toplumsal konuyu anlatıyoruz işte. Steve Jobs. Steve Jobs, yani Apple'ın kurucusu olan Steve Jobs, bütün dünyaya çok büyük bir örnektir. İbreti ale, aladır aslında. Bence öyledir yani. Niyedir ne hocam? Nasıl yani? Arkadaşlar, Steve Jobs'un dünyada ulaşamayacağı bir... E, işte şey yoktu, yani bilgi teknolojisi yoktu. Dünyadaki bütün bilgisayarlar istese ulaşabilirdi, belki de ulaşıyordu. Sağlık bakanlığı olsun, doktorlar olsun, üniversiteler kurabilecek kabiliyeti vardı, parası vardı, bilgisi vardı. Yani ilim ve paranın kendisine bütün dünyadaki herkesten daha çok hizmet ettiği bir adamdı. Tamamen emrinde. Yani adamın servetine ülkeler yetişemiyor, öyle bir adam düşünün. Ne oldu? Herkesin gözünün önünde, herkesin gözünün önünde pankreas kanseri oldu. Ve bütün dünya bir araya gel gelse, geldi adamı kurtaramadılar, gitti. Allah rahmet eylesin yani. Allah'tan yani Apple'ı yapmış yani. Çünkü çok önemli bir teknoloji, çok önemli bir e, ne bileyim, bilgisayar olsun, telefonu olsun. Ben gerçi şu anda Apple telefon kullanmıyorum ama e, olsun. Çünkü şu anki telefonlar bile onun aslında birer taklidi yani diğerlere. Bundan dolayı da değerli arkadaşlar ee, demek istediğim Allah'ın sopası yoktur denir ya. Allah mesajları toplumlara, insanlara bu tarz olaylar üzerinden verir. İşte o sopa Satürn 11. evden böyle pızık tık tık tık tık tık geçerken oluyor, oluyor, oluyor. Peki hocam benim doğum haritamdaki kişisel hayatımdaki yeri nerede? Çok kolay. Doğum haritanı açacaksın. Oradan bakacaksın. Benim hangi evim kovada? Nerelerim? Nerelerim? Ah ah. Bir de diyorlar astrolojiye inanmıyorum da bilmem neydi. Geçin bunları geçin. Uyutuyorlar milleti. Ayakta uyutuyorlar. Evet, değerli arkadaşlar. Bugün ne yaptık? Satürn 11. ev konusunu ele aldık. Satürn 11. ev konusunu biraz daha ele alabiliriz. Bu arada bundan sonraki yayınlar nerede? Size söyleyeyim. Cuma günleri yapacağız. Çarşamba, cumartesi yapıyorduk. Çarşamba günü artık eğitimimiz var. E, cuma gününü aldık. Çünkü cuma günü koyduğumuz video cumartesi pazarda izlenebiliyor. Çünkü insanlar çalışıyorlar ve ee, cumartesi boş olan oluyor. Pazar boş olan oluyor. Ee, arada gümbürtüye gitmesin e, videolarımız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Belki bir bölüm daha çekeriz bu e, 11 ile alakalı. Kendinize şimdilik iyi bakın. Ondan sonra Satürn 12'ye gireceğiz. Ama bakalım Satürn 12'yi nasıl anlatacağız size. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videomu beğendiğiniz için ve paylaştığınız için şimdiden teşekkür ederim.